Herkese merhaba, yükselen burçlar konulu videomuzun birinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde yükselen burç ve derecesi neden önemli? Yükselen burç nasıl bulunur? Yükselen burç yani asendan ne ifade eder? Yükselenize göre bilinçaltı korkularınız nelerdir gibi konular hakkında bilgiler alıyor olacaksınız. Burçlara göre yükselen özelliklerini öğrenmek için bu videonun açıklama kısmına eklediğimiz yükselen burçlar ikinci bölüm linkini ya da videonun sonundaki sağ üst köşede bulunan linki tıklayabilirsiniz. Not almaya hazırsanız yükselen burç ve derecesi neden önemli konusuyla videomuza giriş yapalım yükselen burç yani asendant ilk nefes aldığımız anda doğu ufkunda yükselen takım yıldızıdır. Doğum günümüz güneş burcumuzu verirken doğum saatimiz yükselen burcumuzu ve derecesini belirlemektedir. Buna göre haritadaki ev yerleşimleri gezegenler ve hayattaki temalarımız oluşacaktır. Asendant iki saatte bir burç değiştirir yani bir burç 30 derece olduğu için 4 dakikada bir derece yükselen derecesi değişmektedir ve derece değiş geçtiğinde haritadaki gezegen ve yerleşme dereceleri açılar ve bunlara bağlı olarak hayatımızdaki konular da değişecektir bu yüzden doğum saatinizin net olması çok önemlidir bunun için uzman birinden destek alarak doğum saatinizi netleştirebilirsiniz ya da açıklama kısmına eklediğimiz astroloji.com sayfasını ziyaret ederek saat aralıklarına göre hazırlanmış tablodan Yükselen burcunuzu öğrenebilirsiniz. Bir kişinin doğum saati belli olmadığında haritasını açarken güneşi birinci eve çekerek ya da doğum saatini öğlen 12 alarak yorum yapabilirsiniz. Fakat o zaman haritadaki ev yerleşimlerini dikkate alamaz, öngörü yapamazsınız. Sadece kişi hakkında genel bir karakter analizi çıkarmış olursunuz. Asendat dış dünyaya gösterdiğimiz yüzümüzdür. Ve bir kişiyle tanıştığımızda karşımızdaki kişi bizi yükselen burcumuzun özellikleriyle ilk etapta tanır. Ascendant birinci eve denk gelmektedir ve burada yerleşen diğer gezegenlerde karakterimiz ve hayatımızdaki diğer konular hakkında bilgi verecektir. Ascendant ve birinci evde yerleşen gezegenlerin yanında güneş burcumuz ve ay burcumuzu da yorumlarımıza ilave ettiğimizde Kişi hakkındaki öngörülerimiz daha da netleşecektir. Ascendant ile ayrıca sağlığımız, kariyerimiz, çocuklarımızla ilgili konular hakkında bilgi alabiliriz. Mizacımız, fiziksel özelliklerimiz, tavır ve davranışlarımız, yeteneklerimiz gibi daha birçok konuyu da buradan öğrenebiliriz. Bunların dışında haritada bakılması gereken diğer önemli bir detay da ascendant yöneticisidir. Böylelikle hayattaki motivasyon kaynağımızın ne olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz. Gezegenler ve yönettikleri burçlarla ilgili ilerleyen eğitimlerimizden bilgi alabileceksiniz. Şimdi gelin son olarak yükselen burcunuza göre bilinçaltı korkularınızın ne olduğunu öğrenelim. Yükselen koçların 12. evi balıktır. Bu yüzden girişken ve cesur olan yükselen koçlar bilinçaltlarında inanılmaz korkular taşır. Kendilerini kurban hissedebilir, egoları kırıldığında içlerine dönerler, balık gibi kaçabilirler. Belki de bu kadar hareketli olmasının, enerjisinin bu kadar değişmesinin altında bu korkular vardır. Yükselen boğaların 12. evi koç burcudur. En büyük korkuları risk almaktır. Rekabeti sevmediklerinden bunu önlemek için sürekli plan yaparlar. Hayattaki en büyük hedefleri bu olur. En aktif tarafları yardıma ihtiyacı olan kişileri koruyup kollamaktır. Genellikle sakin insanlardır. Yükselen ikizlere geldiğimizde 12. evin boğa burcu olduğunu görüyoruz. Bu kişiler değişmeden aynı kalmaktan ya da bir şeye bağlı kalmaktan çok korkarlar. Asıl korkuları maddi güvence ile ilgilidir. Ya param biterse kaygıları çok fazladır. Bilinç altlarında sakin ve istikrarlı kişiler oldukları için harekete geçemezler. Yükselen yengeçlerin 12. evleri ikizler burcudur. Bu yüzden bağlanma ve yuva konularında sorunlar yaşarlar. Halbuki bu konular yengeçler için çok önemlidir. Buna rağmen sıkıntılar yaşayabilir, korkularından dolayı iletişim kurmaktan çekinebilirler. Yükselen aslanlara geldiğimizde 12. evlerinin yengeç olduğunu görüyoruz. Bu kişiler ailelerini kaybetmekten çok korkarlar. Aile kurmak bile onları korkutabilir. Bu korkularının sebebi aile karması olabilir. Aynı zamanda yükselen aslanlar zayıf olduğunu düşündüğü yönlerini göstermek istemezler. Yükselen başakların 12. evi aslan burcudur. Bu yüzden bu kişiler önde olmak istemezler, sahnede olmak gibi istekleri hiç yoktur. Çünkü ilgi ve alakadan çok korkarlar. Bu kişilerin burada baba karmaları vardır. Yükselen terazilerin 12. evi Başak Burcu olduğundan kötü görünmekten çok korkan insanlardır. Düzenleri bozulsun hiç istemezler. Hastalıktan, bilinmeyen durumlardan ve birinin onlara düşmanlık yapmasından çok korkarlar. Bu yüzden standartlarının bozulmasından son derece rahatsız olan kişilerdir. Yükselen akreplerin 12. evleri terazidir. Bilinçaltlarında ilişkilerle ilgili korkuları olan insanlardır. Ve terazinin enerjisini çıkartmakta çok zorlanırlar. Paylaşmak, işbirliği yapmak ve uyumlu olmak gibi konularda oldukça zorluk yaşarlar. Bu kişilerin ortaklarını veya partnerlerini kaybetme korkuları vardır. Bu yüzden gizli ilişkiler ve gizli işlerden uzak durmak isterler. Yükselen yaylar son derece zorluklarla ve kayıplarla dönüşürler çünkü 12. evleri akrep burcudur. Belki de iflas ederek öğrenmeyi deneyimlemeye gelmişlerdir bağlanma korkusu olan, kontrol edilemeyeni kontrol etmek gibi çelişkiler yaşayan büyük korkuları olan kişilerdir. Yükselen oğlaklara geldiğimizde en çok korktukları şeyin fazla özgürlük, düzensizlik ve kuralsızlık olduğunu görmekteyiz. Ve bu kişilerin 12. evi yay burcu olduğundan herhangi bir konuyu derinleştirebilir, fazla hırs yapabilirler. Bundan dolayı risk aldıkları konularda kayıplar yaşayabilirler. Yükselen oğlaklar sorumluluk almazlarsa rahatsız olurlar. Verdikleri sözleri tutamamaktan dolayı çok korkarlar. Yükselen kovalar sınırlandırmaktan korkan kişilerdir. 12. evlerinin oğlak olmasıyla gelenekler, sorumluluklar onlar için sıkıntı olacaktır. Her zaman hayatlarındaki özgürlük yetersiz gelecektir. Özgür olsalar bile özgür yaşayamadıklarını düşünebilirler. Son olarak yükselen balıklara baktığımızda 12. evlerinin kova burcu olduğunu görmekteyiz. Bu yüzden içlerinde bulundukları toplumdan kopuk kalabilirler. Gruplar içinde ya kendilerini doğru ifade edemeyen ya da başkaları için kendilerini feda eden kişiler olurlar. Evet bugünkü videomuzda yükselen burçla ilgili detayları ve yükselen burçlara göre bilinçaltı korkularının neler olduğunu öğrendik. Fakat unutmamalısınız ki bazı durumlarda kişilerin haritalarındaki 12. evleri farklı burçlarda yerleşmiş olabilir. Bu yüzden buradaki bilgileri genel olarak alıp kişilerin haritalarında potansiyellerini özel olarak incelemeniz gerekmektedir eğitimleri kaçırmamak için abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, sevgiyle kalın.